Ben Yasindiriyar'ın depremin ikinci günü, apartman sakinlerinin e, depremden korkarak dışarı çıkmasıyla Vali Bey apartmamızı kapattı. İktidardan e, bir haber de gelmedi. Nereye başvursak kurum ve kurum müdürlerine gittik. Hiç kimseden bir haber gelmedi bize. Sadece bayındırlık müdürü geldi buraya sağ olsun bize yardımcı oldu. E, Aparçan ile ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi. Ama hiç kimseden bir haber gelmiyor. Yani biz evimize ne elektriğimiz ne doğal gazımız var. Bunun bir an önce halledilmesini istiyoruz. Tedbir amaçlı doğal gaz ve elektrimiz kesildi. Yaklaşık on gündür ne doğal gazımız ne elektrimiz var. Evimize giremiyoruz. Kış gününde dışarıda kaldık. Kimse bizimle ilgilenmedi. Bunun bir şekilde halledilmesini istiyoruz. Yani kimseden bir haber gelmiyor bize. Afet evet. Müdürü, Çevre Şehircilik Müdürlüğünden ve Baylıktan geldiler. Konularımızda bir sıkıntı yok. Ama tabii Vali Bey'in emrini bekliyorlar. İznini bekliyorlar. Vali Bey'imizde yok siirt'te. Yani bir başı boşluk var siirt'te. Bunun halledilmesini istiyoruz. Kime başvurduysak bizimle ilgilenmiyor yani bir şekilde bunu halletmesi için yani bir şekilde 30 aileyiz burada. 30 tane aileyiz. Sırta 30 yaklaşık 250 insan yaşıyor burada. Bunun bir şekilde halletmesini istiyoruz. Ya yani şu an herkes yakınlarında kalıyor. Yani kimisi abesinde kimisi kardeşinde geçici olarak kalıyoruz yani. Ama burada bizden ziyade yabancı uykulu şahıslar da var. Suriyeliler de var. Bunlar bizden daha perişan olmuş yani. Yani bir şekilde bunu halletmesini istiyoruz yani. Tam biz yani devletin eli de bize atıp gelmesi atamasını istiyoruz. Yani. Devlet hep bize bir yardımcı olmadı ki yani. Bugün kira kira kira bedelleri 2.500 bin lira paradır yani. Nasıl çıkarma, şey şeye Evet kimimiz doğalımız verelse bize elimize geri gireceğiz. Lütfen bu şekilde bize yardım olmasını istiyoruz yani. yani. Eyift olacaksa kıble kararı alınsın. E, belediye bize yardımcı olsun. Sonuçta bugün maliyetler tam yüksektir maliyetler ama işte yardımcı olacak kimse kimse yok bize yani. Kime başvursak e, ne yazsak hep para para para başta bir şey yok yani. Bir şekilde yardımcı olmasını, lütfen. olmasını istiyoruz lütfen.